Kif Market. Kaliteli ürünler, indirimli fiyatlar. Felsefemiz %100 müşteri memnuniyeti. Manav reyonumuzda günlük taze meyve ve sebzeler indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. Kip market, kaliteli ürünler, indirimli fiyatlar. 3000 çeşit ürünümüz, kaliteli hizmetimiz ve güler yüz ekiplerimizle her zaman hizmetinizdeyiz. Balıkesir'in en lezzetli beslerinden elde edilen etlerimizi kasap yanımızda hizmetimize sunuyoruz. Kif mutlu müşterileriyle birlikte büyüyor. Kif kalitesine Dream Go hızlı marketten de ulaşabilirsiniz. Kif her yerde. Üretici ile tüketici kif şemsiyesi altında buluşuyor. Bize gelin, kaliteli indirimle tanışın. Sonra mı? İyi ki kif var diyeceksiniz. Bekliyoruz. Kif Market Beyliktezinde. Kif Market Trabzon Yol Siz bize bir şekilde dolaşın. Biz size en güzelini sunmaya hazırız. Kip Market'te hizmette sınırlıyor. Siz bize gelemediğiniz zaman lütfen bilgi verin. Biz size gelelim. WhatsApp sipariş attığımız 0533 198 77 77 kolay sipariş, hızlı teslimat. Lütfen not edin 0533 198 77 77